Bana güvenmesi gereken sizsiniz Uğur Böceği ve Kara Kedi. Bir süper kahraman takımım var ama artık sizin yok. <gülüyor> o haklı benim yüzümden gitti. Mucizeleri kaybettim ekibimi Beni de. Beni kaybetmedim. Hükümdarın mucizesi olmadıkça kazanmış sayılmaz. Ayrıca herkesin yardımına ihtiyacımız var. Sen de dahil verin. Ha. Haklısın bana ihtiyacınız var. Ben yeni umudum.